Bu videoyu 18 yaş üzeri olan insanlar izleyebilir sadece çünkü bu kazağım ve arkamda gördüğünüz bayrak 18 yaş altındakilerin gelişimine aykırı. O yüzden maalesef arkadaşlar kusura bakmayın. 18 olduktan sonra gelip izlersiniz bu videoyu. Merhaba dostlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün, bugün e, tekrardan filmler hakkında konuşuyorum. Ama bu herhangi bir film türü değil. Birkaç zaman önce, bir yıl kadar olmuştur herhalde. En sevdiğim Barbie filmlerini konuşmuştum sizinle. Ve o videoyu ben çok seviyorum. Aynı zamanda gelen, altta gelen yorumları da çok seviyorum. Çünkü hani nostalji, çocukluk nostaljimiz. Sonra tekrardan düşündüm. Neleri düşündükçe üzülüp sonrasında çocukluğumuzu anıyoruz. Disney Channel filmleri. Şimdi burada şuna değinmek istiyorum. Disney Channel filmleriyle Disney filmleri farklı şeyler. Bunu söyleyip sonrasında bu farkı açıklamamda ayrı mallık ama Disney filmleri şu an ekranda gördükleriniz, Disney Channel filmleri de şu an ekranda gördükleriniz. Ve bugün birkaç tane en sevdiğim Disney Channel filmini konuşacağım. Hemen videoya geçiyorum. Öncelikle Disney Channel filmleri arasından en sevdiğim ve en iyi olan Disney Channel filmini konuşmak istiyorum. Lemonade Mouth. Lemonade Mouth. Lemonade Mouth'u sevmeyen insana güvenemem. Gerçekten. Lemonade Mouth ikonik bir film. Lemonade Mouth şunu anlatıyor. Birazcık modern zaman kahvaltı kulübü gibi düşünün. Yani şey. Cezaya kalıyorlar. Birkaç kişi. Bir beş kişi miydi? Hani Olivia, Mo, Charlie, Stella ve Van. Ve ondan sonra da bir grup kuruyorlar. Yani müzikli kahvaltı kulübü gibi düşünürsünüz ve Lemonade Mouth çok iyi film. Yani bence Lemonade Mouth en en en iyi Disney Channel Original filmidir. İzleyip de Lemonade Mouth'tan sıkıldım, beğenmedim diyen insana güvenmem. Determinate Determinate Lemonade Mouth ile alakalı tek sevmediğim şey şu an size söyleyeceğim. Ben inanılmaz Mao ve Charlie'yi şipleyen bir insandım. Hala da öyleyim. Mao ve Charlie inanılmaz şiplerdim ve filmin sonunda Mao tekrardan onu aldatan çocuğa geri dönüyor. Yani neden? Neden? O çok kötü. Tek tek tek sevmediğim kısmı. Evet geri dönüyoruz. Evet günlük terminate dozumuzda aldığımıza göre bir sonraki filme geçelim. Bir sonraki seriye geçelim ya da High School Musical. Hani <gülüyor> High School Musical ikonik. Yani Lemonade Malta ikonik diyorum ama hani High School Musical başlangıç. High School Musical olmasa, <gülüyor> High School Musical olmasa toplum olarak nerede olurduk? Troy var, Troy Bolton. Kendisi Doğu Lisesi'nin basketbol takımının kaptanı. Sonra Gabriella var, yeni kız. Ve inanılmaz bir nerd, inanılmaz bilime aşık bir kız. Bunların ikisi yılbaşında bir otelde tanışıyorlar, karaoke yapıyorlar, şarkı söylüyorlar. Tanışıyorlar, sonrasında da aynı okulda okudukları ortaya çıkıyor. Neyse. Grease müzikaliyle aynı konuya sahip. Grease müzikaliyle aynı konuya sahip. Grease müzikaliyle aynı konuya sahip ilk high school musical. Ve bunu ben şu an fark ediyorum. Onlar diyorlar ki biz müzikale gireceğiz, müzikalde oynayacağız diyorlar ikisi birlikte. Ve ondan sonra okul ayağa kalkıyor diyor ki hayır sen sadece spor yapabilirsin Hayır sen sadece bilime odaklanabilirsin. Aynı bir şey yapamaz. O film bununla alakalı. Sonra çok çok çok çok ikonik Sharpey Evans var. Bu bir tane video izlemiştim. Bu videoyu bulursam aşağı linkini koyarım. Filmin asıl kötü karakterinin Troy olduğuyla alakalı ve o zamandan beri Troy'dan nefret ediyorum arkadaşlar. Sharpey, Sharpey bir kurban. Yani onun da her şeyi iyi yaptığını söyleyemeyeceğim. Kabul. Troy çok büyük, çok büyük edepsizlik ediyor. Çok büyük. Ona bakılırsa kesinlikle ama kesinlikle bu arada Troy'u da söylemem lazım. O kadar boyla basketbol takımı kaptanı da olunmaz yani. Kesinlikle babasının şeyi var. Torpili geçmiş orada yani. Hayatta inanmam. Bakın, Zac Efron'un boyu 1.73 benden 3 santim daha uzun. Ve hem lisenin basketbol takımının kaptanı olacak. Hem de ondan sonra UC... Berkeley'e mi gidiyordu? UC Berkeley'e gidip basketbol bursu alacak oradan. He götüm he. Aynı zamanda yani Troy'dan gerçekten çok nefret ediyorum arkadaşlar. Bunu da söylemem lazım. Yani gerçekten sıkılmadınız mı arkadaşlar? <gülüyor> Babamın istediği üniversiteye gitmeyeceğim. Onun yerine başka bir üniversiteye gideceğim. Hangi prestijli üniversiteye gitsem? Troy Bolton, hate account. Sonucu bak, bütün seri hakkında konuşursak High School Musical 2, Superior. High School Musical 2 serinin en iyi filmidir tartışmasız. Tartışmasız. Şarkılar olarak bir kere betonit, betonit yani şeyde High School Musical 2'de. Ve hani Zac Efron'un golf sahasında böyle uçarak ve sistemli bir şekilde Gabriela'dan ayrıldıktan sonra dans etmesi hayatıma ne kadar serotonin kazandırmıştır. Yani. Ve aynı zamanda şey var. Chad'le Ryan'ın kıyafet değişimi var. Baseball sahnesi var. Ha? Bunların ikisi Lemonade Mouth'la High School Musical serisi. Hani çok bilindik olanlardı. Şimdi birkaç tane daha bilinmedik ama yine de en iyi Disney filmleri arasına giren filmleri bahsedeceğim. Bunlardan ilki Jumpin. Jumpin'i hatırlıyor musunuz? Bilmem umarım hatırlıyorsunuzdur. Push it, push it till we win it, win it did it, did it, did it ee, ipatlama patlama iste siz de filmi yanlış izlemişsiniz arkadaşlar. Neyse şimdi hepinizin bildiği bir filmden bahsedeceğim. Bu film, bu film hani çok çok iyi mi değil kesinlikle ama çok komik. bunu biliyorsunuz. Evet, şu an Radio Rebel'dan bahsedeceğim. Radio Rebel bence bu listede bulunması gerekiyor çünkü inanılmaz komik yani. <gülüyor> no I'm Radio Rebel. Tipik bir Disney Channel filmi işte ana olayı Tara'nın gizli bir radyo programı sunucusu olması ve yani bunun bayağı popüler olması aslında. Neyse birazcık daha iyi bir filmden bahsedeyim şimdi. Waverly Büyücüleri filmi. Waverly Büyücüleri filmi hani Waverly Büyücüleri zaten hani... Gerçekten çok travmatik bir filmdi. Özellikle hani son sahnesi miydi o? Alex Justin'e yalvarıyor işte şey diyor. Sen benim abimsin sana falan falan değil. Çok kötü bir sahne. Çok kötü bir sahne. Gerçekten çocuklu travmamdır yani şey açısından sevdiğim insanların beni unutması ve böyle büyükler filmi hani o bildiğimiz Veveli büyücüleri, ailesinin bir tane tatile gitmesi ve tatilde Alex'in bir tane isteğinin tamamen bambaşka yerlere sonuçlara ulaşması. Anne babası aile olduklarını unutuyorlar. Ben Selena Gomez'i eskiden çok severdim. O yüzden Visits of Veveli Place de çok severdim. Ayrıca Selena Gomez'in Besties'inin filmine geçelim. Camp Rock. Camp Rock bence güzel bir film serisi. Camp Rock şunu anlatıyor. İşte Michi diye bir kız var. Demi Lovato oynuyor. Michi diye bir kız var ve e, bir rap Rak kampına gidiyor. Rak kampına gidiyor. <gülüyor> Annesinin böyle Japonya'da bir radyo programının başında falan olduğunu söylüyor. Niye böyle bir yalan uyduruyor? Asla anlamadığım bir şekilde. Ve ondan sonra işte çocuğunuz jo falan var. Çocuğunuz jo aşık oluyor. Ve öyle Kemperak'ın ilki birazcık garip. Kemperak'ın ilki güzel. Ama hani Lucid Dream gibi yani. She's really good. İkinci film ikonik. Bunun konusu da şöyleydi. Camp Rock işte normal ilerliyor falan filan ama onun dışında bu Camp Rock'ın başındaki adam bir tane eski gruptan biriydi. O grupta olup da ondan sonra o gruptan atılan bir adamın da gölün karşısında bir tane kamp açması anlatıyor. Benden rakip kamp oluyorlar. Ve sonrasında bir şekilde niye bu oluyor bilmiyorum asla. Diyorlar ki biz bir yarışa girelim ve yarışı kaybeden kampını kapatsın diyorlar. Camp Rock 2 hani tam bir müzikal Camp Rock 1 tam müzikal değildi çünkü Camp Rock 1'de şey oluyordu Harbiden sahne çıkıp şarkı söylemeleri gerektiği zaman Şarkı söylüyorlardı Burada hani bir anda şarkıya girebiliyorlar böyle Şey yapıyorlar hatta <gülüyor> Bir sahne var biliyorsunuzdur Camp Rock Camp Star'a gidiyor Camp Star bu arada karşı kampın ismi Camp Star'a gidiyor böyle Camp Camp Rock <gülüyor> sonra şarkıya giriyorlar ve ikonik bir dans düellosu sahnesi oluyor. Onun dışında çok güzel şarkılar var. Bununla dediğimi diyeyim. hani Nick Jonas'ın mesela Introducing Me şarkısı var. Ben ezbere biliyorum o şarkıyı. O şarkı çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Fan tak vereyim. Aslında hani Camp Stara geçen bir tane kız var, Tess diye. Zaten gıcık bir kızdı ilk filmde. De. Sonra da Camp Stara geçiyor. Neyse, bunu geçiyoruz. Bu normalde filmde olan bir şey. Aslında Camp Stara Mitchi geçecekmiş, yani Demi karakteri. Hatta yakından dinlerseniz, Camp şarkılarında Demi sesi var. Yani öyle bir şey yapsalardı, Lemonade altını üzerine geçebilirdi arkadaşlar. Yani şaka yapmıyorum. Mitchinin öyle bir hain çıkmasını beklerdim yani. Bu arada Camstar'ın kazanma sahnesi hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama tam hani böyle Kempstar kazandı diye demiyorlar. Camp Raka böyle şey yapıyorlar böyle yarışma sahnesindeler. Camp Raka böyle yakınlaştırıyorlar ve arkada ses yok ve sadece ifadeleriyle şey yapıyorlar. Ve bence bu Disney bence bu, <gülüyor> Channel filmlerindeki en sanatlı olaylardan biridir. Selena Gomez Demi Lovato falan bahsetmişken şundan da bahsedeyim. Prenses koruma programı. Bu film de bence çok iyi. <gülüyor> Selena Gomez böyle böcekçi mi? Böcekçi bir adamın kızı. Ama bu böcekçi adam aynı zamanda böyle... Bir gizli ajan <gülüyor> Bu ajanın görevi de böyle dünyanın etrafındaki prensesleri tehlike altındayken korumak böcekçi kızla prensesin arkadaş olması ve onların uyumu gibi bir film. O filmde oynayan bir tane çocuk vardı. Belki hatırlıyorsunuzdur. Prenses koruma programında bowling alanında çalışan bir çocuk vardı. Ve o adamın bir başka filmi var. Ve bu filmi hatırlıyorsanız harbiden DM'den yazın bana arkadaş olalım. Çünkü bu film ilk üç Disney Channel'ın orijinal filmleri arasında. Minuteman. Christopher Nolan Interstellar'ı yazarken Minuteman'den esinlenmediyse ben de Zeynep değilim. Zaman yolculuğu var. Zaman yolculuğu yapılar 3 tane lise arkadaşı. Bu 3 tane arkadaş geçmişe ve geleceğe dönüp ve geçmişe dönüp çoğunlukla kendilerini, style yapılarını engellemeye çalışıyorlar ve bence çok ikonik bir film. Min Minutemen gerçekten iyi bir film. Zaman yolculuğu yapıp engellemeye çalışmak. Hmm, interstellar. <gülüyor> Nicholas Brown var. Ben ona çok çok büyük aşıktım. Çok büyük aşıktım o çocuğa. Minutemen hakkında bu kadar konuşacağım. Ve bugün anlatacağım ve sevdiğimi hatırladığım son filmde de Starstruck. Starstruck çok ikonik bir film ve Starstruck bence hani fan fictionların yolunu açmış bir film. Bir tane kız var. Bu kız nerede var Hatırlamıyorum da. Neyse. Kaliforniya'da yaşamıyorlar. Onun aklınıza tutun. Hollywood'a gidiyorlar. Çünkü bu kızın ablası Christopher Wilde diye bir tane şarkıcının çok büyük hayranı ve onun konserine gidecek. Güya. Neyse. Sonrasında bu çocuk konsere çıkmaktan bir nevi Vazgeçiyor mu? Bir durum oluyor. Ve bu kız da artık sıkıldığı için etrafta dolaşırken bu çocuğa çarpıyor. Hatta bu çocuk bu kıza kapıyla çarpıyor. Bir gün boyunca işte etrafta dolaşıyorlar, geziyorlar, maceralara atılıyorlar. Bence tam bir fan fiction filmi bu. Evet, bugün sevdiğim Vize Çatı'nın filmlerinden bu kadar. Eminim ki size sevdiğiniz bazı şeyler hakkında konuşmadım. Mesela... Bugünlük bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. ben siz lütfen beğen butonuna basmayı, beğenmeyi lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayın lütfen. Dediğim gibi eğer bu filmlerden herhangi birini biliyorsanız gerçekten konuşalım. Yorum atın. Evet o zaman şimdilik görüşürüz. Hoşçakalın. Bye bye.